Evet arkadaşlar, bugünkü e, elektrik olayında tuvalet ve banyonuzda bulunan Akkor filamanlı ampulü söküp onun yerine tasarruflu ampul takacağız. Şimdi, şimdi eski tip Akkor flamanlı ampul var, 40 wattlık yaklaşık. Hem fazla ısı üretiyor hem de çok fazla enerji tüketiyor. Bu sebepten onun yerine 9 Watt'lık led ampul takacağız. Arada yaklaşık hemen hemen 31 Watt fark edecek. Şimdi anahtarı kapatalım. Enerjiyi keselim düğmeden. Şimdi ampulümüzü sökeceğiz. Bu arada ampul çok sıcak. Akkor flaman olduğu için hem ısı üretiyor, çok da fazla ısınıyor hem de enerji çok fazla tüketiyor. Tabii şimdi onun yerine e, 9 watt'lık led ampul takacağız. Tabii bunu tercih ederken zincir marketlerde veya marketlerde satılan led ampuller o kadar kaliteli değil. Yani kaliteli markalardan Philips veya Osram bildiğimiz markalardan tercih ederseniz sizin için daha avantajlı olur. Şimdi ampulümüzü yine yerine takıyoruz. Yerine sıkıyoruz. Bu etmediği için bunun üzeri zaten plastik kırılma olasılığı da yok. Şimdi anahtarı takalım. Açalım. Açtık. Bu e, 9 watt'lık led ampul Beyaz ışık veriyor. Daha önce söktüğümüz akkor filamanda gün ışığı veriyor. Hem bu daha enerji tasarruflu, hem daha fazla ışık veriyor. Şimdi alt kısmını kapağımızı da kapatıyoruz. Eski tip ürünü olduğu için. Şimdi. Şöyle bakalım. Evet. Şu anahtarımızı kapatalım. Tamam. Tekrar açalım ışığımızı. Tamam güzel. Şu anda ne yapmış olduk? Enerji tasarruflu ampulümüzü yerine güzelce taktık. Hayırlı uğurlu olsun.